3 Haritogaz Mühendislerinden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda daha önce de bahsettiğim bir örnek videolarım mevcut. Opel Insignia 1.6 170 beygirlik direk Enjeksiyonlu CDI motordan size bahsedeceğim. Bugünkü montajımızda yine direk Enjeksiyonlu montajlarımızda yoğun tercih ettiğimiz olan marka vsa 2 DI gayet başarılı oldu. Biliyorsunuz bu aracımızda direk 170 beygir CDI motora özel olarak Prince'in ürettiği bir motor programı var yazılım olarak. Bu yazılımı direkt tercih ediyoruz ve aracımızda hiçbir şekilde performans kaybı söz konusu olmuyor ve aracımızda %40'lara varan net bir yakıt tasarrufu sağlıyoruz. Opel biliyorsunuz artık yeni nesilde Grandland modeli olsun, Crossland modeli olsun, yeni çıkardığı yeni nesil arabalarda artık 1.6 170'lik motoru tercih etmiyor. Bunun yerine alternatif olarak 1.2 130 beygir, 1-2 başka e, antiklosfrik motorlar, e, turbo motorlar tercih edebiliyor. Bunlarla alakalı da yine e, gerek Prince olsun, gerek alternatif markalar olsun çalışmalarını devam ettiriyor. Onlarla alakalı da çok yakında farklı bir video ile karşınıza çıkacağım. E, bu aracımıza dediğim gibi Prince'in vsa 2 Di ürünü tercih ettik. Çok çok da başarılı oldu. Araca özel bir program, araca özel bir yazılım. Sıfır performans kaybı, ortalama da %40 yakıt tasarrufuyla aracımızı buradan birazdan uğurlayacağız. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.